x artı 8 küçük eşittir 6 eşitsizliğini çözüp sayı doğrusunda gösterelim. Elimizde x artı 8 küçük eşittir 6 eşitsizliği var. Bu eşitsizliği çözüp x'i bulmak için x'i yalnız bırakmalıyız. x'i yalnız bırakmak için de önce 8'den kurtulalım. Bunun için her iki taraftan da 8 çıkartacağız. Her iki taraftan da aynı şeyi çıkardığımız için eşitsizlik bozulmayacak. Solda, x artı 8, eksi 8, yani x kaldı. Sağda ise, 6 eksi 8, yani eksi 2 kaldı. Ayrıca, küçük eşittir sembolümüz aynı şekilde duruyor. Eşitsizliği çözmüş olduk. Elimizde x küçük eşittir, eksi 2 ifadesi var. Ve bunu da sayı doğrusunda şimdi gösterelim. Bu benim sayı doğrum olsun. 0'da buraya koyalım. Sonra 1, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 yazabiliriz. Ve bunu istediğimiz kadar devam ettirebiliriz. Bize ise, eksi 2'den küçük veya eşit sayılar lazım. Evet, x eksi 2'ye eşit olduğu için eksi 2'nin olduğu yere içi dolu bir yuvarlak koyabiliriz. Evet, böyle büyük bir nokta. Buranın solundaki çizgi 2 ve 2'den küçük tüm sayıları gösteriyor. Eğer sadece x küçüktür 2 deseydik, o zaman içi boş bir yuvarlak koyacaktık. Ama burada x küçük eşittir 2 olduğu için içi dolu bir yuvarlak koyduk. Yuvarlığa koyduktan sonra, çizgiyle 2'den küçük olan tüm sayıları işaretledik. Şimdi sayı vererek işlemimizin doğruluğunu kontrol edebiliriz. Sayı doğrusuna göre mesela, eksi 3 doğru bir cevap olmalı. Eğer x eşittir eksi 3 ise, eksi 3 artı 8, 5'e eşittir. 5 de 6'dan küçük olduğu için sonuç doğrudur. Ayrıca pembe ile göstermediğimiz yerlerde yanlış sonucu vermeli, değil mi? O zaman mesela eksi 1'i deneyelim. Eksi 1 artı 8 eşittir 7. 7 6'dan küçük olmadığı için işlemimiz yanlıştır. Birkaç sağlama yapınca cevabımızın doğruluğundan da emin olduk.